Kızartmamız bitti. Çok güzel gözüküyor. Bir taneyi böleyim. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Çok harikulade olmuş gözüküyor. Peynirimizi birer santimetrelik çubuklar halinde kesiyoruz. orta boy soğan alıyoruz. Soğanlarımızı birer santimetre olacak şekilde halkalar halinde kesiyoruz. Sonra kestiğimiz halkalardaki soğanları Bu şekil çıkartıyoruz ki yüksükler yapalım. Bütün soğanlarımızı iç içe geçmiş halkalar halinde hazırladık. Şimdi geldi sıra peyniri içine dizmeye. Daha önce hazırladığımız şerit halindeki peynirlerimizi halkaların etrafına geçiriyoruz. Tüm halkalarımızı bu şekilde peynirli hale getiriyoruz. Bütün halkalarımıza peynirlerimizi yerleştirdik. Diğer işlerimizi hazırlarken bunu buzluğa koyuyoruz. Bir kaseye 150-200 gram kadar ekmek kırıntısı koyduk. Üzerine istediğimize göre birazcık tuz. Biraz pul biber. Ve istediğimiz kendimize göre baharat atabiliriz. Bir kaseye un koyduk ve bu kaseye de 3 tane yumurta kırıp çırpacağız. Şimdi yüksüklerimizi alıyoruz. Önce una batırıyoruz. Ardından yumurtaya batırıyoruz bolca. Arkasından ekmek kırıntısına batırıyoruz. Bir kaplama yapıyoruz. Tekrar yumurtaya batırıyoruz. Kaplaması kalın olsun diye. Ekmek kırıntısına bir daha batırıyoruz. Bu şekilde hazırlıyoruz. Kızartmak için. Diğerlerini böyle yapıyoruz. Hepsi bitince kızartmaya başlayacağız. Kaplaması yaptığımız malzemeleri Ocağımızın yanına getirdik, yağımızı koyduk ve yağımızın kaynamasını bekliyoruz. Kaynayınca kızartmaya başlayacağız. Kızartmaya başlıyoruz, kızartmaya başlıyoruz. kızaranları kabağımıza alacağız. Bütün malzememizi bu şekilde kızartacağız.